Hayırlı akşamlar Ömer Hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar e, Abdullah Hocam, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beyter Hocam da burada, sağ olsunlar. İsmail Doğan Beytir Hocam. Beyter Bey ile... merhabalar, çok selamlar. Hayırlı akşamlar Hocam, hocam. E, hoş geldiniz. Sefalar İyi akşamlar. E, hocam, isterseniz e, video kaydı da yapıyoruz. Daha sonra paylaşıyoruz. E, 8 tıkla başlıyoruz. Biraz uzayacağı için de zaten hemen başlayalım isterseniz. Hocam siz sunumda harita olanı açar mısınız? Yoksa bende şu şekilde bir yanına harita açma imkanı var. Önce bir coğrafya üzerinden mi başlayalım? Yani, Türk Hakanlığının tabii. coğrafya neresi? Evet. Şimdi öbür bende tamam, bir haritalar tabii. var diye göndermiştim. Onlar e, sizde var mı? Oradan açsak aslında çizili. Tamam, tamam. Şimdi şöyle hocam, burada günümüzdeki hali göründüğü için bir yaklaşayım hocam. Sonra diğer haritalara geçelim. Tamam. Şimdi o zaman şöyle yapalım buradaki günümüz haritası ise Kırgızistan Isık Gölü merkeze alalım. Kırgızistan biraz daha batıya da şöyle ha, şey yapalım. Evet. Tamam. Bişkek'in evet. Tamam. Şimdi tabii bu günümüz haritası olduğu için hemen şurada gördüğümüz Isık Gölü. Ee, birazcık kuzey batısında kalıyor Balasagun. Bugünkü adıyla Burana Harabeleri diye geçen yer. Evet. Sizin haritadan devam edelim hocam isterseniz. Evet. O zaman aşağı biraz daha aşağıya gelelim. Haritalara, haritalara. evet. Evet. Bir geriye gelebilir miyiz bir, bir geriye gelelim biraz önce Evet ee, bunu biraz ortalay, biraz şey yapabilirsek ortalayabilirsek Heh, tamam da biraz bir de o zaman Tamam biraz daha aşağıya gelelim ee, normal haritamıza. kendi çizdiğimiz haritaya gelelim o zaman biz önce oradan e, dinleyenlerimize daha iyi anlatmış oluruz biraz daha gelelim sonra buraya dön Tamam burada duralım Evet Evet. Şimdi o zaman başladık değil mi? Tabii hocam, hocam. Coğrafyadan başlayalım tamam. hocam. İsterseniz coğrafya, Tamam. Sonra isimlendirme, devam ederiz. Tabii. Şimdi e, Türk Hakanlığı coğrafyasının gördüğümüz bu harita en geniş e, sınırlarını ihtiva ediyor. Türk Hakanlığı'nın e, başkenti, ana başkenti Balasagun. Hemen ısık e, göl var burada görüyoruz ısık gölün hemen kuzey batısına doğru biraz batısında balasagun işaretlemiştim. üstünde ordu şehri vardır bu balasagun merkezi burası şimdi birazcık oradan e, coğrafya olduğu için bugün burana harabeleri diye geçen yer burası e, meşhur burana minaresinin olduğu e, yer e, aynı zamanda şimdi balasagun İslam kaynaklarında ee, bu şekliyle geçiyor. Balasagun şeklinde geçer. Hatta Yakut filan bunu bilad Sugur e, Sugur ülkesi, bölgesi anlamında e, kelimenin de aslının oradan geldiğini e, ifade ederlerse de coğrafyacılar, İslam coğrafyacıları bu anlamda biraz yakıştırma e, yaptıkları anlaşılıyor. E, bunu Zeki Velift Ogan Hoca gayet güzel izah eder. E, şimdi e, Balasagun bu e, Devletin resmi kayıtlarında, devletin resmi kayıtlarında mesela nüzymatik gibi özellikle bu isimle geçmez. Nasıl geçer? Kuz Ordu şeklinde geçer. Yani resmi kayıtlarda devletin başkentinin adı Kuz Ordu'dur. Dolayısıyla Balasagun nereden gelmiştir? İslam kaynaklarında daha çok Balasagun diye geçer. Bu kelimenin anlamı, anlamı net olarak bilmiyoruz ama. Şunu biliyoruz mesela. Atasagun kelimesi vardır örneğin. Atasagun işte tabip manasına gelir. Buradaki sagun kelimesi e, Karluk e, boy beylerinin ünvanıdır aynı zamanda. Sagun. Boy beylerinin ünvanıdır. Karluk ünvanlarından e, bir tanesidir. Bala da e, çocuk manasına gelir. Küçük manasına gelir aslında. Yani burada belki hani ee, geçmişte küçük yaşta birinden dolayı e, bir Karluk Bey'inden dolayı şehir buradan ismini almış olabilir, bilemiyoruz. Ee, İslam kaynaklarına o şekilde geçmiş olabilir ama e, devletin resmi kayıtlarında e, nürizmatik gibi özellikle buranın adı Kuz Ordu diye geçer. Şimdi Kuz Ordu ne demek? Onun üzerinde biraz duralım. Ee, eski Türkçe'de biliyorsunuz Kuz, Kuzey demek kuzey demek. Ordu da başkent demek. Başkent demek. Şimdi burada şöyle ilk başta şu akla gelebilir. Hani kuzey başkent. Ama bu öyle değil. Şimdi kuz kuzun rengi Türk Hakimiyet sisteminde geleneğinde kuzun rengi karadır. Karadır. Karada, şimdi biraz sonra devletin adı meselesinde onlardan bahsedeceğim. Karada e, büyük manasına gelir. Büyük. E, dolayısıyla Kuzordu'nun buradaki karşılığı büyük başkent. Yani ana başkent manasına geliyor. E, yani onu ifade ediyor. Şimdi e, dolayısıyla Balasagun yani Kuzordu'nun hemen e, tam aşağısında güneyde, en güneyde Kaşgar var. Gör görürseniz. E, Kaşgar. Kaşgar'da Kaşgar'da Türkçe adı Ordukent onun da o da biliyorsunuz özellikle Buğra'nın Harun gibi Kadırhan Yusuf gibi onların önemli merkezidir Kaşgar dolayısıyla Kaşgar'da idari merkezlerden bir tanesidir o bakımdan Ordukent diye geçer Kaşgar mesela mesela ee, Maveral Nehir'de hemen şu Semerkant'la Buhara arasında e, Debusiye var. E, orada mesela ileride e, konusu gelecek Maveral Nehir fethedildikten sonra e, bu bölgeye hakim olan Ali Tegin mesela başkentini orada kuruyor. Adı da Kutluk Ordu. Yani Kutluk Ordu e, demek de idari başkent manasına gelir. Dolayısıyla e, kuruluş aşamasında Devletin merkezi Kuzordu, diğer adıyla Balasagun, e, güneyde Kaşgar e, ve hemen Balasagun'un biraz batısında Talas, Taraz diğer adıyla. Bu üç e, önemli şehir etrafında e, Türk Hakanlığı kuruluyor. Karluk Yapkulu olarak kuruluyor tabii. Onu biraz sonra onlara değineceğiz. Şimdi doğuya gelelim. Doğusundaki sınırda kuzeyde e, kuzeydoğusunda Balkaş Gölü var. Hemen Balkaş Gölü'nün doğusunda kalan Alagöl görüyoruz burada. Alagöl, Zayzan, Urungu, e, dedim. burada olmayan diğer göller de var. Bu üçgen göller Karlukların 627'de tarih sahnesine çıktığı yer. Dolayısıyla Karluklar sonraki siyasi olaylar akabinde buradan aşağıya doğru İli Nehri Havzası'na geliyor. Oradan şu Çuğ Nehri e, batıya doğru Çuğ Nehri e, yani su havalesine doğru geliyorlar ve oradan Talas e, Havzası'nda e, batıda e, oraya ulaşıyorlar. E, güneydoğuda, güneybatı'da ise aşağıda e, yani güneyde Kaşgar'a e, kadar geliyor. Yani Fergana'ya da, e, dayanıyorlar. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, Seyhun Nehri'nin yukarısı yani e, Narin Nehri işte şu e, şeye doğru giden e, nedir? Aslında ben şu şey, elimi burada işaret ediyorum da aslında Maus'la gösterseye mi iyi olacakmış. Şöyle Balasagun, Taraz, Kaşgar e, ve Karlıkların en batıya geldiği yerde şu Seyhun'un yukarısı, şu bölgeler. Evet. Şimdi e... hocam, Ömer Hocam siz paylaşabilirsiniz kendi bilgisayarınızdan fareyle evet. gösterebilirsiniz. Yok, ben buradan da şöyle Maus'la gösteriyorum. Maus'u görüyorsunuz herhalde değil mi? Evet. Hayır hocam. Paylaşımı ben yaptığım için bende görünüyor. Heh. İsterseniz e, aynı ha. sonuyu siz kendi bilgisayarınızdan paylaşabilirsiniz. Ben paylaşım. Biz görüyoruz. Ee, sayın hocam e, klavyeyi görüyoruz. Mouse'u görüyoruz. İsterseniz çizebilirsiniz de. Ha ee, Tamam. Ama bende şu an yüklü ya. değil. Şeyde bir telefonda var. Dolayısıyla buradan biz devam edelim. Haritayı tamam. bir daha açarsak ben şöyle bir haritayı tamamlayayım. Ondan sonra e, devam edelim. Şimdi e, batıda da e, Mavi Ağın Nehri'nin sonra gelinen e, sınır Ceyhun Nehri, batıda. Şu Ceyhun Nehri'nin yukarısı. Ee, yani bu Amul, e, Amul dediğimiz, e, şey, e, Horasan'a geçiş aşağıda da, Belh geçiş e, var güneyde. E, yani aşağı demiyorum da de daha sonra yukarı oluyor, yukarı e, Ceyhun oluyor, Bel vilayeti. İşte bu bölge, batıda geldiği en sınır, Belh vilayetini de... E, Kısa bir süre olsa da, zaman zaman Türk Hakanlığı kontrol ettiği için, ele geçirdiği için, orayı da dahil edebiliriz. Ee, 1006 yılında, kısa bir süreliğine de olsa, Herat ve Horasan'ın, e, güneyinde e, güneyinde Tuvaristan tarafında, Herat ve e, Horasan'ın batı başkenti diyebileceğimiz Nişabur. Buralarda e, fethediliyor ancak e, altın paralar da bastırılıyor, hatta burada fetih alameti olarak. Fakat burada Sultan Mahmud geri püskürtüyor. Dolayısıyla biz burayı harita içine almadık. Yani Türk halkanlığının batıda geldiği en geniş sınırlar Ceyhun Nehri ile e, sınırlanıyor. Doğuda ise e, ba Kuzeydoğu'da Balkaş Gölü'nün doğusunda Zaysanur'un Alagöl üçgeni var. Oradan e, güneye doğru işte Koça dediğimiz. Yani burası da nübizmatik verilere göre Türk halkanlığında mı yoksa kutlarda mı? Yani diğer Uygurlarda mı? Tam e, belli değil. E, onun için biz burayı almadık. Çünkü nizmatik veri olmadığı zaman biz kesin bilgi olarak bunu değerlendirmedik. Ve aşağıda tabii Hotan, Türk Hakanlığı'nın önemli bir merkezi. Aynı zamanda Çin'le ticaretin de önemli bir merkezi Hotan veya Hoten, Yarkent, Kaşgar e, bulunuyor. Dolayısıyla şöyle baktığımızda haritaya takriben bu, e, bizim e, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarına hemen hemen denk. Bir sınırdan bahsediyoruz. Türk Halkanlığı dediğimiz zaman. Şimdi bir önceki haritaya geçebilir miyiz? Bu Google haritasına. Biraz daha, bir önceye daha. Bir daha. Tamam. Şimdi, Türk Halkanlığı'nın bugünkü hangi ülkelere tekabül ediyor coğrafyası? Bu çok önemli. Yani hangi ülkelerin orta çağının e, temsil ediyor Türk Hakanlığı? Şimdi o açıdan baktığımızda mesela Kaşgar, Yarkent, Hotan açısından bakarsak Uyguristan yani özet e, Uygur bölgesi Çin'in kuzey batısındaki bölge Türk Hakanlığı'nın en önemli merkezlerinden bir tanesi. Tabii bu coğrafyada özellikle arkeolojik e, çalışmalar açısından, bilimsel çalışmalar açısından e, yeterli izinler, yeterli e, serbestlik olmadığı için maalesef doğusuyla ilgili, Hakanlığın doğu kaynaklarıyla ilgili elimiz biraz e, dar. E, o bakımdan e, e, bu noktada buraların tam aydınlatıldığını söyleyemeyiz bu anlamda. Fakat burası bizim bugünkü Uygur kardeşlerimizin e, yaşadığı e, ve onlara miras kalan e, bölge. Şimdi bunların e, Uygurların e, bugünkü Uygur, e, Uygur bölgesinin orta çağı açısından burası önemli. Şimdi yukarıda Türk Hakanlığı'nın ana merkezini kim temsil ediyor? Kırgızistan. Dikkat ederseniz Isık Gölü çevresinde işte Bişkek ve Fergana'ya doğru düşündüğümüz zaman bugünkü Kırgızistan aslında Türk Hakanlığı'nın tam göbeğinde yer alıyor. Asli merkezinde yer alıyor. E, bunu söyleyebiliriz yukarıda Kazakistan'ın Orta Güney Kazakistan diyebiliriz. Ee, işte aşağı Seyhun tabii burada bakın dikkat edersen Seyhun'leri tamamen kaybolmuş biraz da. Şu Aşağı Seyhun bölgesine kadar uzanan e, bölge Türk halkanı coğrafyası içerisinde kalıyor. Aşağı Seyhun değil de bu Taşkent'e kadar uzanan coğrafya Dolayısıyla yani veya diğer ifadeyle söylersek Ahmet Yesevi'nin meşhur Yese şehri, yani bugünkü Türkistan dahil olmak üzere e, Orta Güney Kazakistan e, Türk Hakanlığı'nın e, coğrafyasını temsil ediyor Orta Çağ açısından. Ve Batı'da da Özbekistan. Özbekistan da Batı ma, e, Türk Hakanlığı'nın yani Mavirav Nehir bölgesindeki Türk Hakanlığı'nın fethedilen bölgeyi temsil ediyor Özbekistan ve şu yukarıda e, Tacikistan. Şimdi Tacikistan e, Türk soylu olmamakla beraber Türk kültürü ve medeniyetiyle den ayrıştıramayacağımız bir kültür ve e, millet kavim e, Tacikler. Dolayısıyla bu bölgede Türk Hakanı'nın e, önemli merkezleri var burada. Pek çok mizmatikleri bu bölgelerde basılmıştır. Türk Hakanı'nın coğrafyasında kalır. O bakımdan bugünkü Tacikistan'ın orta e, çağ dönemini eee yine Türk Hakanlığı temsil ediyor. E, aşağıda görüyorsunuz Afganistan var. Afganistan'la Özbekistan arasında biliyorsunuz Termiz ve Beh vilayetleri bugün hala sınır şehirleridir. Eee Termiz Özbekistan'da kalıyor. Behse e, Afganistan'da kalıyor. Dolayısıyla Belin e, bugünkü adı e, mezarı şerif diye bilinir. Hazreti Ali'den dolayı. Mezar-ı Şerif diye bilinen şehir meşhur orta en büyük orasan ve Horistan'a açılan en büyük kapısıdır. E, Mavera Nehir'den en önemli kapısıdır. Dolayısıyla e, bugünkü Afganistan'ın kuzey e, doğusu Türk Hakanlığı coğrafyasıdır aynı zamanda. Şimdi öyle olduğu için e, ne oluyor baktığımız zaman Türk Hakanlığı Özbekistan'ın İkincisi Tacikistan 3, Afganistan 4, Uyguristan 5, Kırgızistan 6, Kazakistan. Yani Orta Asya'daki 6 Türk devletinin orta çağ, milli e, anlamda orta çağını temsil ediyor. Onların milli e, orta çağları, Türk halkındı. Şimdi o bakımda Türk dünyasının e, bugünkü Türk dünyasını biz de o dönemlerde... E, Orta asır açısından bakarsak, o coğrafyalardan Anadolu'ya geldiğimizi, e, Horasan, İran coğrafyasına geçtiğimizi düşünürsek, bizim de orta asır milli tarihimizin önemli bir parçası. İslamlaşmamızın önemli bir parçası. Dolayısıyla Türk hakanlığı, bugünkü Türk dünyasının aslında orta Çağ'ın ortak orta değeri. Yani en önemli taraflarından bir tanesi bu. E, bunun altını çizmek lazım. Özcan, şimdi buyurun. E, bu coğrafyanın e, medeniyet merkezi olması e, kültürel açıdan, ilmi açıdan e, katkıları fazla. Bu ilmi gelişmiş diye medeniyet merkezi olmasına kültürel açıdan e, İpek Yoluyla da bağlantısı var. Bu İpek Yolu dediğimiz yol nereden gidip ve nereye gider? Tabii haritayı ben e, açabilirseniz, ben oradan da aslında bir daha göstereyim Türk Hakanlığı haritasını. Evet, evet. Ha, şimdi bu yollardan bir tanesi şu gördüğümüz Hotan, Hotan, Yarkent, Kaşkar ve ee, buradan ee, evet, buradan ee, Buhara, Semer, ee, Semerkant, Buhara'ya gelir ve ee, bu şu hemen güneyden ee, Bel Tirmiz tarafından e, Afganistan ve oradan Hindistan'a kıvrılır. E, şeyden de Buhara tarafından da Merve oradan da Nişabur'a doğru devam eder gider. Bir diğer yol mesela e, o da yine Balasakun'a yine doğudan bu e, Uygur bölgesinden e, yani aslında şöyle Dunhan Dun şeklinde söylenir. Yani Kuzey e, Kuzey-Batı Çin diyelim oradan e, gelir doğudan ve yine aynı şekilde Balasagun, e, Taraz ve buradan da Bozkırlara doğru yani Otrar tarafına aşağı seyhun oradan yukarıya doğru geçer ama e, hangi tarafa giderse gitsin bütün e, kavşak noktaları e, Türk Hakanlığı coğrafyasındadır İpek yolunun e, yani Hindistan tarafına giden de yine aynı şekilde Kuzeye yönelende yine aynı şekilde İran ve oradan batıya doğru gelen e, yolda. Üçü de, üçünün de merkezinde e, Semerkant, e, Buhara, e, Kaşgar Doğu'da, Güneydoğu'da Kaşgar, Hotan. E, özellikle Çinlilerle e, Türk Halkanlığı arasındaki ticari ilişkilerin, e, ipek taşımacılığının özü veya ipek ticaretinin en önemli merkezi Türk Halkanlığı döneminde Hotan şehridir. Oradan Kaşgar'a gelir. Kaşgar'dan bunlar dağıtılır. Bir kısmı Hindistan tarafına gider, bir kısmı Batı'ya doğru gider. Bunlarla ilgili e, Çin kayıtlarındaki e, Türk hakanlığıyla, e, Çin arasındaki ticari, ipek ticaretiyle alakalı kayıtlar, Çince kayıtlar. E, Nurani e, Ekrem ad, e, hocamız var. O e, Türk Tarih Kurumu'ndaydı en son bildiğim kadarıyla. Kendisinin yüksek lisans tezidir. Rahmetli bizim Özkan İzgi Hoca'dan yaptı yüksek lisansını. Onun tercümesi vardır. Yani yüksek lisans tezidir aynı zamanda. Çin kaynaklarının bu özellikle Hotan-Taşgar bölgesine yönelik ipek ticareti burada tercüme edilmiş ve yayınlanmıştır. Bunlar tabii elçilik heyeti olarak da düşünülür. Çünkü o dönemde tüccarlar aynı zamanda uzak mesafeler söz konusu olduğunda tüccarlar aynı zamanda elçilik vazifesi de görürlerdi. O bakımdan Türk Hakanlığı ile Çin arasındaki e, ilişkinin mahiyeti sadece bildiğimiz şey, siyasi olayların dışında sadece bu Hotan, Kaşgar, Yarken, bu bölgelerdeki ipek ticaretidir. Yani. Bu da işte İpek yolunun bu coğrafyadaki Türk Hakanlığı dönemindeki e, aktif rolünü bize e, gösteriyor. Yani bunu söyleyebiliriz. Şimdi tabii İpek, i̇pek yolunun e, bu coğrafyada, e, güzergah olarak bu coğrafyayı kullanmasında tabii ki Türk halkanlığının bu geniş coğrafyada sağladığı siyasi istikrar çok önemli. Yoksa ondan bahsedemeyiz yani. Evet, buyurun. Ömür Hocam, e, o dönem için buyurun. düşündüğümüz zaman anda, yerdeki hayattaki etnik yapı nasıl? Evet. evet. Yani, Türk coğrafyası şeklinde mi yetinemek gerekir? Yoksa e, eserlerde geçen bu Sogut denilen kavim, İran'ın temsil ediyor? Fars'ı mı temsil ediyor? Evet. Etnik yapısı nasıl bölgenin? Evet. evet. Şimdi tabii şöyle Soğut dediğimiz tabii yeri söyleyelim burada hemen. Semerkant. Burada görüyoruz Semerkant'la Buhara görüyorsunuz. Arasındaki şu vadiye Soğut Vadisi denir buraya. Zerefşan Nehri. Şu gördüğümüz de Zerefşan Nehri'dir. Zerefşan Nehri de biliyorsunuz Altın Nehir manasında yani, ee, Zerefşan Nehri de e, bu Soğut Vadisi'nin ana e, damarıdır, kaynağıdır. E, şimdi bu coğrafyada yaşayan, e, daha doğrusu da Soğutlular'dan burası ismini alıyor. Ancak bu bahsettiğimiz dönemde, Türk Halkanlığı dönemine geldiğimizde, Soğutlular burada artık yani böyle hani Soğut kavimidir diye bir kavim yok yani. Şimdi olanla ilgili de Divan Lugat Türk'te Kaşgarlı Mahmut bize diyor ki Soğutlular diyor Türk diliyle dillenmişler, Türk kılığıyla kılıklanmışlardır diyor. Yani Türkleşmişlerdir diyor kısaca. E, kültürleriyle, gelenekleriyle e, ve onun için e, Divan Lugat Türk'te Soğut lehçesi vardır. Soğutlular e, Türkleşmiş e, kavimler arasında artık öyle söyleyelim yani etnik yapı arasında gösteriliyor bizim açımızdan. Türk Hakanlığı döneminde. Tabi bu soğutlular sadece e, biliyorsunuz bunların ticaret soğutluğu olmanın özelliği nedir? Ticaret erbabı olmaktır. Yani soğutluların temel özelliği zaten ticaretteki önemleridir. Ve öyle oldukları için de ta Göktürklerden bu yana e, Türk coğrafyası içerisine yani bu bahsettiğimiz Balasagun'da, Daha Doğu'da, e, Uygur bölgesinde vesaire... Bu soğutluların oluşturdukları ticaret kolonileri var. Ve bunlar dolayısıyla bu bozkırlarda, bu Türk kavimleri arasında e, onlarla onlar arasında var, var olabilmeleri, e, yaşayabilmelerinin yolu doğal olarak onların kültürlerini, dillerini benimsemekten geçeceğinde, e, Divan Lugat Türk'te Kaşgarlı Mahmud'un dediği gibi soğutlar diyor, Türkleşmiştir diyor. Yani artık onlar Türk kılığıyla kılıklanmışlar. Türk diliyle dillenmişlerdir diyor. Yani kısaca benim hani mealen hatırladığım Divan Lugat Türk'teki e, Kaşgarlı Mahmut'un verdiği bilgi bu. Ama e, soğutluların kökeni meselesi akademik açıdan bakılırsa, e, akademik açıdan bakılırsa yani milattan önce ta 2000'lere doğru gidilirse o tabii ayrı bir uzmanlık isteyen bir alan. E, o noktada da farklı görüşler var. Yani İrani olduğunu söyleyenler var. Tacik olduğunu söyleyenler var. Turanlı olduğunu söyleyenler var. Ee, yani o konuda hani kesin bir elimizde e, nasıl söyleyelim? Hani e, şu fikir tamamen hani kanıtlanmıştır şeklinde bir bilgiye rastlamıyoruz. Sadece oryantalistlerin özellikle veya İranistlerin ortaya attığı görüşler daha çok İrani oldukları yönünde. Ee, İrani oldukları yönünde. Fakat bizi ilgilendiren kısmı yani akademik sonuç ne olursa olsun kökeni itibarıyla biz e, 10. yüzyıldan bahsediyoruz. Yani milattan sonra 10. yüzyıldan bahsediyoruz. E, onlarsa milattan önceki e, asırları ele aldıkları için şimdi milattan önceki dönemlere bu Maveren Nehir açısından e, girersek e, özellikle Yueçilerin milattan sonraki 2. yüzyıldaki göçleriyle beraber bu coğrafya zaten artık Türk e, tesiri altında kalmaya başlıyor. Daha öncesinde İskitler'in etkisi var. Akabinde de yüyeçiler geliyor. Yüyeçilerden sonra da biliyorsunuz malum e, işte kuşan ve akunlar dediğimiz e, dönem var. Bu dönemde Buhara ve Semerkant, bu coğrafyanın yerli halkı kanklılar diye geçiyor. Yani Çin kaynaklarına göre kanklı diye Türkçe okunabilecek şekilde veya e, e, karşılık olarak söylenebilecek şekilde Kanklular. Kanklular da bizim bildiğimiz Kıpçakların ataları. Yani evet. E, evet. o bakımdan e, burada hani soğutluları yok saymıyoruz fakat 10. yüzyıl itibarıyla bu bölgede artık soğutlu falan kalmamış. Yani o anlamda bir şey yok. Zaten Tacik e, olayı da yine aynı onun gibi. Mesela Tacik olduğunu da söyleyenler var. E, tacikler Türk müdür İrani müdür Yoksa kendi müstakil bir ayrı bir kavim midir? Bunlar hep tartışmalı konular. Bu da normal çünkü burası medeniyetlerin e, kenar medeniyetlerin etkileşim alanında olduğu için e, kaynak açısından sorunları var. Fakat etnik karışım açısından ya da hakimiyet mücadeleleri açısından ticaret vesaire e, gibi olayları düşündüğümüz zaman burada tabii ki e, bu coğrafyadaki herhangi bir yeri e, Türk dışında herhangi bir kavme e, İnişar edemiyoruz yani bağlayamıyoruz tam. Onu, çünkü onun tekeline alamıyoruz. Ne dem? E, şimdi biraz sonra e, söyleyeceğiz aslında ama e, Mavıra Nehir bölgesinin Mavıra Nehir bölgesinin e, geçmişte olmadık şekilde geçmişte olmadık şekilde Türkleşmesi yani toplum olarak kavim olarak sadece idari mekanizma olarak değil. Mesela Göktürkler döneminde ee, idari mekanizma olarak Türk olduğu kesin. Ama e, Türk Halkanlığı döneminde buralar samanelerden alındıktan sonra bin tarihinden itibaren 1000-1004 arasında e, Utbi'yi bize çok net söylüyor. E, tarihinde çok net söylüyor. Diyor ki e, bu bölge e, özellikle Karlukların göçü, Mavira Nehri Karluk göçü, Yabakı göçü, Oğuzların göçü, e, Çiğillerin göçü, Ezgiçlerin göçü yani şu hmm. kuzey bölgelerinde yer alan doğuda yer alan yani Isıkgöl çevresinde yer alan işte şu kuzey Hakan'ın kuzey bölgelerinde yer alan muhtelif Türk boyları İslam'a giren Türk boyları özellikle hızlı bir şekilde muhabire göç edip, onlar oraya iskan ediliyorlar öyle olduğu için daha 1004 yılında bu Gaznerilerle ilişkilerden hemen bahsederken Utbi, tarihçi meşhur o dönemin e, Sultan Mahmut'un tarihçilerinden Utbi ne diyor? Diyor ki burasını artık tanımlarken Türk denizi diyor. Yani buraya. Yani Bahru Türk, Türk denizi diyor yani. Şey olarak ifade ederken. İşte Türk denizinden inci bir yetime, yani bir gelin alayı meselesi dolayısıyla ondan bahseder. Türk denizinden inci bir yetime alındı, yani bir gelin alındı getirildi diye bahsederken, bu coğrafyayı artık Türk denizi diye ifade eder diğer İslam kaynakları da artık Ceyhun e, ne, ne, nehrine köprü kurulup eee Nehri adım atıldığı an artık orayı Türk ve Turan olarak kabul eder. İslam kaynakları. O bakımdan etnik olarak etnik olarak Türk Hakanlığı döneminde e, to, e, taban toplumsal anlamda e, göçler vasıtasıyla buralar tamamen Türkleşmiştir ve buradaki etnik yapı ağırlıklı olarak Karlıklardır. E, karluklardır. Oğuzlardır. E, i̇ki e, özellikle Mağvira açısından bakarsak e, konusu geldiğinde söyleyeceğim, özellikle Alitegin ile Arslan yapı arasındaki yani Oğuz yapısı olan e, Selçukların başındaki Selçuk Bey'den sonraki e, Arslan Yapku idaresindeki e, Oğuzların aşağı Seyhun'dan gelen Oğuzlar bilhassa çok kalabalık kitleler oluşturuyor Mağvira Nehirde. Dolayısıyla buna Karlıkları da eklediğimizde her iki İslam'a girdikten sonra hem Oğuzlara hem de Karluklara Türkmen denirdi biliyorsunuz. Ve burası bir Türkmen e, kaynağı haline dönüştü. Dolayısıyla da 11. E, yüzyıl e, itibarıyla e, başından itibaren tabi 11. yüzyıl başından itibaren artık mavera Nehir bölgesi tamamen Türk. Şimdi Seyhun ötesi nasıl? Yani mavera Nehir tabi sonradan fethettiğimiz Türk Hakanlığının fethettiği bir yer. Seyhun ötesi nasıl? Seyhun ötesi de tamamen e, şu Aşağı sayın tarafı Oğuz, Fergana tarafı ise tamamen Karluk e, kitleleriyle dolu. Şu Kaşgar, Yarkent, Hotan taraflarına ise 840'tan sonra Uygur Devleti yıkıldıktan sonra yağma boyu geliyor. Yağma boyu da çok kalabalık bir boy. Yani e, 1800 e, boyundan, e, yani alt aşiretinden boyun, e, boyundan, e, boyu e, olduğu kaydediliyor. Mesela de vesaire e, şeyde, Kududur Alem'de. 10. yüzyıl coğrafyasında filan. Dolayısıyla yağmalarda çok kalabalık olarak bu bölgeye geliyorlar yani. Şimdi öyle olduğu için Türk hakanlığı coğrafyasındaki e, seyhun ötesi zaten Türktür her yönüyle. Soğutlular Türkleşmiş olarak kabul ediliyor. Divan Luka Türk'te bizzat 11. yüzyıl yani bu çağda yani bu tarihlerde 11. yüzyılda yaşamış olan Kaşgarlı Mahmut çok net söylüyor. Diyor ki Soğutlular Türkleşmiş ve onları Türkleşmiş kavim arasına koyuyor. Yani kökeni Türktür demiyor bakın. Yani bunu da söyleyeyim. Kökenin Türkleşmesi evet. Evet ama diyor bunlar diyor Türk diliyle dillenmişler, Türk kültürüyle, Türk e, kılığıyla kılıklanmışlardır. Türk mizacıyla mizajlanmışlardır diyor. Daha ne söylesin? Söylemiş evet. yani. E, o bakımdan e, onları Türk olarak görmemiz gerekiyor bu anlamda fakat. Bu coğrafyada Maviraun Nehirde biliyorsunuz ilk İslam fetihlerinden itibaren yerleştirilen Araplar var, Arap kabileleri var, Fars kabileleri var, Farslılar var nispeten, Tacikler var. Dolayısıyla Türk Hakanlığı Maviraun Nehri'ye geldiğinde yani buraları fethettiğinde Türk nüfusu burayı tamamen doldururken artık öbürleri azınlık diyebileceğimiz bir niteliğe sahip oluyorlar doğal olarak. E... Teşekkür ederiz buradan isim konusuna geçersek şimdi kaynaklarda Kara Hanımlar şeklinde yer alıyor ama sizin araştırmalarınız veya kitabınızda yayınlanan isim şekliyle Türk Hakanlığı nüfusvatik verilere baktığımız anda basılan sikillerde paralarda ilk kaynaklarda resmi isim olarak hangisi kullanılıyor Evet şimdi e... Resmi isim olarak hangisi? İstersen oradan başlayalım yoksa Suni isminden Karahanlılardan başlayalım. Karahanlardan Bence bu defa tersine edelim. yapalım. Efendim? Karahanlılardan başlayalım isterseniz. Tamam Karahanlılardan o zaman başlayalım. Ee, şimdi e, Karahanlı adı, Karahanlılar adı e, 1874'te Batı Türk Batı Hakanlığın batısına dair Ben yani mavi Nehirdeki hakimiyet bölgesine dair yazılan e, Googlegraf tarafından Rus Bilgin e, grup tarafından yazılan bir e, makalede Karahanlılar adıyla bu devlet isimlendirilmiş ve e, bu isimlendirme e, daha sonra e, ilim camiasında da bilim çevresinde de Kabul görmüş ve Karahanlar adıyla e, özellikle Omelian Prizsakın, e, Omelian Prizsakın, biliyorsunuz Omelian Prizsak da önemli bir türkoloğdur. Ukrayna kökenlidir kendisi. E, dolayısıyla aynı zamanda Osmanlı tarihi ne yönelik, yani Ukrayna Osmanlı ilişkilerine yönelik de çalışmaları var. Rus, Rusların kökenine yönelik çalışmaları vardır. Meşhur bir şahsiyettir Omelian Prizsak. Omelian Prizsakın çalışmalarından birkaç tanesi de. Türk halkanlığı üzerindedir ve bunlar ciddi çalışmalardır gerçekten. E, o çalışmalarda da Karahanlı adı kullanılmış. Bizde de e, 1954'lerde, 56'larda bu ilk e, İslam hasibesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın İslam hasibesi e, yayınlanırken e, Omelyan Pristak'ın Karahanlılar e, makalesi, kar, e, bu e, Der İslam'daki Karahanlılar makalesi Türkçe çevrilip yayınlanmış ve ondan sonra bizde Hanlar adı sıklıkla kullanılır, kullanılır olmuştur yani ve genel bir kabul görmüştür. Fakat bu Karahanlar adı e, orta asır kaynaklarında yani bu devletin yaşadığı dönemde veyahut da bu devletin yaşamasından sonraki muahhar kaynaklar dediğimiz sonraki kaynaklarda adı ile herhangi bir devlete rastlanmıyor bu coğrafyada. Şimdi dolayısıyla e, batıda Özellikle bu devleti isimlendirilirken mesela İngilizce, İslam hastanesine bakıldığında Karahanlı maddesi K harfinden Karahanlıları bulamazsınız. İlikanlar ee, diye geçer. O, o, e, orada da Bozort yazmıştır mesela onu. İlikanlar diye geçer. Ama İlikanlar da İlikanlar kelimesi de Mavera Nehir bölgesiyle sınırlı bir isimlendirmedir. Türk Hakanlığının bütününü kapsayan bir isimlendirme değildir. Onun için o da Sunidir yani bir anlamda. Ee, bir de bu teskireden dolayı, Buğrahanlar diye mesela Uygurlar falan özellikle öyle kullanırlar. O da tabii sonu bir isimlendirme. O şekilde bir isimlendirme kaynaklarımızda rastlamıyoruz. Şimdi e, bu devletin adı nereden geliyor? Ona bakmamız lazım. Şimdi Türk devlet geleneğinde veya Türk, Orta Çağ Türk devletlerinde, e, Türk devletlerinde, Türk devletleri isimlerini dört şeyden alır. Yani bir soydan alır, kan bağından alır. iki coğrafyadan alır. Üç, sistemden alır. Dört, inançtan alır. Şimdi bu dördüncü yok zaten. Yani mesela Fatimiler gibi örneğin. Değil mi? Fatimiler mesela Fa Hazreti Fatıma'nın soyundan değiller ama inanç gereği o ismi vermişlerdir kendilerine. Bunun gibi yani e, biz de Türk Hakanlığı'nın bu tarz bir ismine rastlamıyoruz. Ama diğer üç noktada ismine rastlıyoruz. Mesela bir tanesi nedir? Soya dayalı ismi. Soy. Şimdi bunun üzerine biraz e, durmak lazım. Şimdi e, kaynaklarımız, e, orta ası kaynaklarımız, e, ittifak halinde e, hiçbir böyle hani şüpheye yer bırakacak tarzda herhangi bir itiraz ya da farklı bir kayıda rastlamıyoruz. Dolayısıyla hepsi ittifak halinde. Diyorlar ki Türk hakan, e, bu hakanlığın e, soyundan gelenler veya bu hakanlığın daha doğrusu yöneticileri hakanları, hakan ailesi Afrasyap soyundandır diyor. Net olarak. Yani e, şöyle bir şey değil bu yani. Herhangi bir devletin mesela e, bazı işte hanedanlar vardır biliyorsunuz. Kökenini eski tarihi kökenlere dayatırlar. Hanedanlara e, dayatırlar. Bunlarda öyle bir şey yok. Direkt e, hem kendileri ifade ediyor hem de Muhalif kaynaklar da yani çevredeki komşu devletlerin kaynakları da bunları hiç itirazsız ve öyle görerek Afrasyap soyundan kabul ediyor bu devletin e, atasını. Şimdi Afrasyap kim? E, buna bakmak lazım. E, biliyorsunuz Afrasyap daha çok nerede meşhurdur? E, meşhur Firdevsi'nin şehname'sinde Turan hükümdarı Afrasyap vardır. Onun ordusu işte Karluklardır, Çiğillerdir. Oğlu Karahan vardır hatta onun aynı zamanda. Buradan e, bu Firdevsinin Şehnamesi biliyorsunuz e, sonrasında çoğaltılmıştır. Yani hem daha doğrusu şöyle söyleyelim. Yani Osmanlı olsun diğer e, coğrafyalarda e, yaşatılmış bir şekilde ve o, o e, Şehnamedeki kültür e, ve vurgular e, günümüze kadar bu vesileyle canlı bir şekilde gelmiştir. Şimdi öyle olunca Afrasyap tabii meşhurdur yani o anlamda. Şimdi bu Afrasyap kimdir? E, orta asır bu halkanlığın iki mensubu var biliyorsunuz e, yaşayan. O, o dönem ve onların eserleri günümüze geldi. Birisi Yusuf Hasacip'in Kutatkubilik adlı eseri. E, Yusuf Hasacip de adı üstünde Doğu Türk halkanlığında Tamgaçan Hasan'ın Hasacibi oluyor. Yani saraydaki en üst seviyedeki kişilerden birisi. Ee, diğeri de Kaşgarlı Mahmut, Divan Lugat Türk Türk'ün yazarı. O da e, Divan Lugat Türk'teki bilgiye göre e, Doğu Türk Hakanlığından e, Kadırhan Yusuf'un oğlu, e, Buğrahan Muhammed'in torunu o da. Bizim e, tespit edebildiğimiz kadarıyla. Şimdi ikisinin ifadesinde, ikisi de Eserinde diyor ki, İranlıların Afraş dediği, Afraş dediği bizim Tonga Alper'dir diyor. Yani meşhur Divan Dukatür'de Alper Tonga Alper, yani Alper Tonga öldü mü, ıssız acın kaldı mı diye bildiğimiz meşhur o dörtlük dörtlüğün destanının daha doğrusu sahibi olan kişi, Alper Tonga. Yani doğrusu Tonga Alper şeklinde söylenir. Tonga kaplan demek. Alp yiğit, er de asker yiğit e, burada onun ona sıfat olmuştur bu e, Tonga Alper. Dolayısıyla bu kimdir? E, Tonga Alper yani Alper Tonga e, Alper Tonga e, olduğunu kaydediyorlar. Peki bu Alper Tonga kimdir o zaman? E, sonuçta bu efsanevi bir şahsiyet mi? Yoksa tarihi bir şahsiyet mi? Bu tabii tartışmalı bir konu. E, ama en azından e, şunu söyleyebiliriz. E, Mesudi'nin eee Murucu e, e, Zehebinde e, veya Meşhur o eserinde, tarihe dair eserinde e, şu bilgi geçiyor. Diyor ki Mesudi Hakanlar Hakanı Karlıklardan e, Karluklardan çıkar. Eee Afrasya ve Şanede bunlardandır diyor. Yani burada e, Şane dediği kimdir? Bizim Göktürklerin meşhur e, hanedanı, Aşina soyu. Dolayısıyla biz buradan şunu anlıyoruz. Demek ki Afrasya ee, ve Şanem e, e, aynı yani aşina soyu köken olarak aynı köke ya da aynı kökün iki dalı olarak karşımıza çıkıyor. O bakımdan e, demek ki Türk Hakanlığı Hakan soyu bizim bildiğimiz malum Göktürk Hakan soyunun e, bir devamı ya da onun bir kolu olarak e, karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla e, dolayısıyla bu devlete Orta Asır kaynakları, Orta Asır kaynakları, soyuna binaen Afrasyap oğulları ya da Ali Afrasyap et Türkiye, yani Türk Afrasyap hanedanı diyor bu devletin e, soy olarak aile, e, kökenine ve hanedanın adına e, öyle olunca demek ki e, aynı Ali Osman dediğimiz gibi, Ali Selçuk dediğimiz gibi bu devletinde hanedanı Ali Afrasyap. Yani Alpertonga ailesi, Alpertonga ha e, hanedanı, bu, e, böyle olduğu anlaşılıyor. E, dolayısıyla da İslam kaynakları bu devleti e, isimlendirirken Ebnay Afrasyap, Afrasyap oğulları diyor mesela. E, veya Mülkü Afrasyabi, Afrasyaplı melikler şeklinde isimlendiriyor bu devleti. Veya Selatin Afrasyabi, Afrasyaplı sultanlar şeklinde e, devletin soya dayalı. E, ismini ifade e, ediyorlar. Şimdi gelelim e, coğrafyaya dayalı e, adına. Şimdi coğrafyaya dayalı isim olarak da e, bu devlete ortası kaynakları hemen hemen çoğunda Türkistan ve Turan e, isimleri kullanılıyor. Yani mesela memleketi Turan deniliyor. Turan memleketi veya memaliki Turan da söylenir çoğunluğu olarak. Turan memleketi, Turan ülkesi veya Türkistan e, Mesela Hakan'a Türkistan diye geçer e, bu devletin Hakan'larından bazen bahsedilirken. Dolayısıyla ülke olarak da coğrafyaya dayalı isim olarak da Türkistan deniliyor. Peki gelelim e, sisteme dayalı ismi nedir bu devletin? Yani aynı bugünkü mesela Türkiye Cumhuriyeti diyoruz değil mi? Yani sistemden dolayı Türkiye Cumhuriyeti şeklinde ifade ettiğimiz gibi bu devlete de o dönemde e, sisteme dayalı verilen isimler var. E, şimdi bu devletin e, sistemi nereden e, nasıl isimlendirilir? Piramidin en üstündeki yani idari mekanizmanın en üstündeki kişinin ünvanı neyse devletin isimlendirilmesi de o şekilde yapılır. Yani en üstündekinin ismi Hakan. Yani Afrasyap Divan Lugatürk'te Kaşgarlı Mahmut der ki Afrasyap'ın ünvanı Hakan'dır. Oğullarının ünvanı Handır der. Dolayısıyla bu devlete işte bu nedenle İslam kaynakları Hakaniye yani Hakan unvanından dolayı Hakaniye yani Hakanlık veya Haniye, haniye şeklinde yani hanlık şeklinde iki isimlendirmeyi de yapar. Yani Türk Hakanlığı ya da e, şey, Hakanlık ya da Hanlık şeklinde isimlendiriyorlar kaynaklarımız. Mesela Beytül Haniye hanlık ailesi veya eee Ebnai veya Beni Hakan Hakan oğulları şeklinde de ifadeler geçer devletin adı olarak ama i̇bn Esir bu anlamda e, bu anlamda bu devletin hem Afrasyab'ın Türk kökeni e, hem de ünvanını da birleştirerek e, El-Haniyetül Etrak yani Etrak demek Arapça'da Türk demek Türk'ün çoğulu ama tekil olarak da aynı zamanda anlamı ifade eder Dolayısıyla dil ger e, gramer gereği, dolayısıyla el haniyetül etraf dediğimiz zaman Türk Hanlığı e, şeklinde bu devleti isimlendiriyor veya bu devleti öyle kaydediyor İbni Resir eserinde. Aynı şekilde İbni Nesir Hakaniye şeklinde de kaydeder. Dolayısıyla el khaniyetül etraf yani Türk Hakanlığı şeklinde de söyleyebiliriz. Zaten oraya varmadan önce e, bu devletin bir mensubu olan Kaşgarlı Mahmut divanluka Türkte ee, Divan Lugat Türk'ün tıpkı basımına bakarsak, orada bu devletin ismini zaten e, veriyor. Ne diyor orada? Et Türkül Hakaniye. Yani Hakanlı Türkleri ya da Türk Hakanlı. İkisi de gram açısından söylenebilir. Çünkü sıfatı birbirinin. O bakımdan e, hem i̇bnül i e, bu devletin e, mensuplarının Türk kökenine yaptığı atıf, hem sistemine yaptığı atıfa binaen e, kaydettiği Türk Hakanlığı ya da Türk Hanlığı adı, hem de Kaşgarlı Mahmutun Türk Hakanlığı ya da Hakanlığı yani Hakanlık Türkleri adı düşündüğümüz zaman, zaten kaynaklarımız bu anlamda Türk Hakanlığı adını bu devlet için kullanmış. E, buna artı bir deneyi ekleyebiliriz, e, ekleyebiliriz. E, Ömer Hayyam'ı da ekleyebiliriz mesela. Meşhur Selçuklu Melikşah döneminin önemli e, matematikçilerinden e, riyazi, riyazi, e, riyaziyecilerinden e, hekimlerinden aynı zamanda e, ondan sonra e, ve önemli bir Hüccetül İslam unvanı e, da var e, biliyorsunuz. E, Beyhak'ın kitabında geçer. E, İslami ilimlerde de üst seviyede kabul edilen e, Ömer Hayyam, e, malum biliyorsunuz Melih Şah nezdinden Buhara'ya geliyor. E, yani Batı Türk Hakanlığına e, geliyor, ziyarette bulunuyor. Buhara'ya geldiğinde Şemsül Münas onu e, tahtının yanına oturtuyor ve büyük itibar gösteriyor kendisine Ömer Hayyam'a. Ve Ömer Hayyam orada bir şiir söylüyor. E, ve şiirde ne diyor? E, yani i̇şte bu itiramda kendisine gösterilen bu iltifattan sonra şiirde geçen ifade şudur. Devleti Türk. Arapça olarak bu bugün Şehrizur'un eserinde eee Nüsretül Ervah adlı eserinde bu Kültür Bakanlığında yayınlandı. Hem Arapçası var hem Türkçesi var orada. orada net bir şekilde şunu diyor. Bu devleti ifade ederken Türk devleti diyor. Devleti devleti Türk diyor. Yani net bir şekilde Türk devleti ifadesini kullanıyor yani. bu e, Eser 14. yüzyıl e, kaynağı bu dediğim. Ama Ömer Hayam'a atfettiği için bizzat olayın yaşandığı döneme dair e, bir bilgi olmuş oluyor bu anlamda. E, ikinci el üzerinden de olsa. E şimdi öyle olduğu için e, devletin kökenine ve sistemine dayalı olarak ismi Türk hakanlığı olarak kaydedilmiş veya Türk hanlığı olarak kaydedilmiş. İkisi de doğru. Yani dolayısıyla biz burada e, metodolojinin tarih metodunun gerektirdiği şey de şudur. Devletin orijinal isimleri kaynaklarda geçiyorsa onlardan birisini kullanmamız gerekiyor. İsterseniz siz Afrasyap oğulları deyin devletin adına, isterseniz Türk Hakanlığı deyin kaynakta geçtiği şekli veya Türk Halk hanlığı deyin veya Hakan oğulları deyin, Hakanlık deyin, Hanlık deyin, Türkistan Devleti deyin, ülkesi deyin, fark etmez. Yani o dönemde kullanılan bu isimlerden, bu isimlerden biz Türk Hakanlığı adını tercih ediyoruz. E, metodoloji gereği. Ama suni bir ismi kullanmak tarih metodu açısından doğru değil. Yani bunu e, açık bir şekilde söylememiz lazım. Böylece? Şimdi bu, buyurun. Devletin bastırdığı sikkelerde hangisini tercih etmişler? Yani hep... şöyle, devletin şöyle sikkelerde devlet ismi yazmaz. Yani orta asır e, paralarında devlet ismi geçmez. Mesela ne olur? İşte şu karşımızda da olduğu gibi paranın bir yüzünde e, işte genel bir la ilahe illallah gibi bir kalıp vardır. Hemen onun arka yüzünde e, ön, en önce halifenin adı yer alır. Halifenin adının altında Hakan'ın adı yer alır. Hakan'ın adının altında da tabi olan e, o bölgenin yöneticisinin hanedan mensubu bir alt tabi olan kişinin adı yer alır. Dolayısıyla çevresinde de bu e, legendi bu e, etrafında çevresinde de paranın nerede basıldığı yani işte Semerkant mı, Buhara mı, Taşkent mi, o zaman adıyla Şaş paranın basıldığı yer ve tarih belirtilir. E, diğer tarafındaki şeyde ise e, dairede ise e, çevresi, çevre kısmında ise daha çok e, özellikle Türk halkanlığına ait olmak üzere münhasran e, ayetler yer alır. Mesela Türk halkanlığı özellikle mavirah Nehir bölgesini fethederken e, normalde tek ayet falan yer alırken Türk halkanlığı 2-3 ayete birden yer veriyor. Bu para o anlamda gerçekten bir bilgi hazinesi yani e, baktığımızda Dolayısıyla orada biz bunu göremiyoruz. Yani bu şekilde bir isimlendirme rastlamıyoruz. Zaten olmaz da beklemiyoruz da zaten öyle bir şeyi. E, o bakımdan biz bunu nerede görüyoruz? E, tarihçilerin kayıtlarında. Ha şimdi bunu destekleyen başka kayıtlarımız da var. Ben şimdi hani özetle söyledim bunu ama e, mesela şöyle söyleyelim. E, Türk Hakanlığı Türk Hakanlığı e, mensupları, yöneticileri kendi bastırdıkları sikkelerinde sikkelerinde e, Türk adını da Türk unvanını da kullanıyorlar. Mesela 981 tarihli Fergana'da basılan İslam coğrafasına girerken Burhan Harun'un bastırdığı parada e, Burhan Harun kendisini ifade ederken ne yazıyor? Türk Hakan yazıyor parasında. Türk Hakan. Mesela yine doğuda e, Türk Tuğrul Kara Hakan vardır. Geçer, bahsedilir. Bu devletin mensubu olan hatunların bastırdığı, terken hatun gibi e, hatunların bastırdığı e, şey, bastırdı diyor, pardon. E, onların mesela günümüze giren kitabelerinde Türk e, işte bilge falanca hatun diye devam eder. Afrasyap soyu da özellikle vurgulanır aynı zamanda veya türbelerdeki kitabelerde işte İlip Nasr'ın türbesinde olduğu örneğinde olduğu gibi. Yani Türk adlarını bu kitabelerde görüyoruz. Numizmatik verilerinde görüyoruz. Kendileri için aynı göktürklerde olduğu gibi zaten kullanmışlar. Onlar kullandığı gibi yani kendileri bizzat kendilerini Türk ismiyle ifade ettikleri gibi İslam kaynakları da bu dönemdeki olsun muahhar olsun fark etmez. İslam kaynakları da bu Hakanlardan bahsederken Selçuklu'da ya da diğer e, Türk devletlerinden farklı olarak onları Türk adıyla birlikte zikreder. Mesela Toganan, Toganan Türk der. Mesela ismi yazarken Toganan'ı Türk şeklinde geçer. Veya Kadırhan'ı Türk veya, e, veya Subaşı Tegin Türk şeklinde e, geçer. E, diğerlerinden farklı olarak. O bakımdan Türk adının hem kendileri tarafından kullanıldığını görüyoruz. Zaten hakan e, sistem olarak da hakanlık olduğu için e, hakanliğe de zaten bunun normal e, sistem olarak kar, e, karşımıza çıkıyor. İkisini işte İbn-i Resir yan yana getirmiş. El hakaniyetül etrak ya da el hakaniyetül etrak e, veya e, daha net olanı bence e, Kaşgarlı Mahmud'un kullandığı ifade. Et türkül hakaniyye. Yani tıpkı basımda bu şekilde geçir. Et Türkül Hakanliği. Yani ikisi de el takısıyla birbirinin sıfatı şeklindedir. Türk Hakanlı ya da Hakanlı Türkleri de diyebiliriz. İkisi şekilde de konuş ö, söylenebilir. Evet. O bakımdan biz, e, bunu ben şöyle izah edeyim e, Abdullah Hocam. Hani izleyenlerimiz daha iyi anlasın diye. Şimdi mesela Yunanistan var değil mi? Yunanistan diyoruz. Örneğin. Şimdi Yunanistan'a batıda ne deniliyor? da Yunanistan denmiyor değil mi? Griz deniliyor. E kendileri ne diyor? Helas diyor. Şimdi bunların hangisi yanlış? Yani hiçbiri yanlış değil. Çünkü hepsi o dönemde muhataplar tarafından kullanılmış. Öyle olduğu için işte Türk Hakanlığı da böyle. Yani bazı muhatapları Afrasya Boğulları demiş. Bazı muhatapları Türkistan Hanları demiş. Bazı muhatapları Türk Hanlığı demiş. Bazıları da Türk Hakanlığı demiş. Dolayısıyla biz bunların hangisini kullanırsak kullanalım, doğru. Ne yanlış? Yanlış olan suni Olmayanlık adını olur. devam ettirmek. Evet, Meryem yani. Hocam, teşekkürler. Evet. Yani kaynakta olan bir ismi kullanmamız yeterli. Olmayanı kullanmak problem herhalde. Tarih evet, olmayanı kullanmak problemli. Mesele bu yani. Şimdi biz e, bunun hem sistemi hem de kökenini ifade eden isim olarak Türk Hakanlığı adını, işte onun için kaynakta geçen Türk Hakanlığı ya da Türk Hanlığı adını kullanıyoruz. Fark etmez. Türk Hakanlığı da, Türk Hanlığı da. ikisi de geçer. Şimdi bunun önemi ne Abdullah Hocam? Şimdi burada aslında şu var. Ee, ben bunun altını hep ders, e, diğer e, anlattığım olay e, dönemlerde çiziyorum. Şimdi e, bunu oryantalistler bilmiyor muydu? Yani klasik, çünkü bu benim söylediğim e, bu bilgiler klasik e, orta asır kaynaklarında geçer. Nizmatik verilere özellikle Koşnev başta olmak üzere Davudoviç ee, e, olmak üzere Feodorov, e, Nastiç vesaire. E, yani bunlar e, bu nizmatik verilerde geçen Türk ünvanından, Türk adından haberdarlar. Kitabelerden haberdarlar. Türk adından bahsediyor Ve devletin Türk hakanlığı adını taşıdığı zaten geleneksel sistem olarak da belli. Çünkü bu özellikler mesela Afrasyab'ın babasının, dedesinin adı Börü'dür. Yani kurttur. Adı. Ee, Türk adını kendilerine Türk, e, mesela Afrasya hep Türk adıyla beraber zikredilir İslam kaynaklarında ee, veya işte e, Turan Hakan'ı diye de geçirir Farsça olarak da düşünürsek eğer dolayısıyla <gülüyor> Göktürklerin bir devamı şimdi Göktürklerin e, Göktürk adı da biliyorsun suni isim gerçek adı değil ama batıda da kabul edilen Göktürklerin gerçek adı ne? herkesin kabul ettiği Türk kanlı Türk Kağanlığı'dır. İşte bu da onun Türk Hakanlığı şerini İslami dönemindeki devamıdır. Yani o bakımdan da hani gelenek olarak da Türk idari yapısının geleneği olarak da birbirini doğruluyor zaten. Yani bu e, kaynaktaki geçen bu bilgiler. E, şimdi e, ben bunun üzerinde neye diyorum? Yani bilimsel yönü bir tarafa, e, işin akademik yönü bir tarafa, bir de bunun önemli bir karşılığı var günümüz açısından. Şimdi e, işte siz de biliyorsunuz e, işte Türkistan'a gidiyoruz. Özbekistan'a gidiyoruz. Kırgızistan'a gidiyoruz. Kazakistan'ı geziyoruz. E, Tacikistan'ı geziyoruz. E, Türkmenistan öyle. Yani şimdi buraları gezdiğimizde neyi, nereyi, nereleri geziyoruz? Genellikle doğal olarak. E, araştırma içinde gitsek de öyle aynı zamanda. E, müzeleri geziyoruz. Değil mi? Yani bu müzeler biliyorsunuz ben yani Özbekistan e, özellikle çok detaylı olarak e, benim hem bulunduğum hem de ee, hemen hemen her tarafına gittiğim e, köylerine kadar arkeolojik e, yer olarak da e, hemen hemen e, e, mümkün mertebe e, görebildiğim bütününe yakın demeyeyim de hani hepsi demeyeyim ama pek çoğunu arkeolojik yerine kadar e, kazıların olduğu yerleri her yerini gezmişimdir. Ve oralarda kurulan küçük müzeler var aynı zamanda. Ve bu Tirmiz mesela ta aşağıda Afganistan sınırında Tirmiz şehri var. İşte oraya gittik örneğin. Müzeleri var. Şimdi bu müzelerde devletin adı ne yazıyor? E, çünkü oranın Orta Asya olduğu için orada e, Orta Asya Türk devletlerinde hiçbir müze yoktur ki Karahanlılar diye bildiğimiz Türk Hakanlığı ile alakalı bir orada sergi olmasın. Yani ya bir nümizmatik veri vardır ya bir arkeolojik buluntu vardır. Muhakkak orada sergilenen bir şey vardır. Onun altında ne yazıyor? Doğal olarak Karahanlılar diye yazıyor. Halbuki onun yerine Türk Hakanlığı diye yazsaydı o, e, o e, aynı Göktürkler gibi düşünürsek, Türk Hakanlığı diye yazsaydı, bugünkü Orta Asya e, Türk boylarının, bugünkü Orta Asya Türk toplumlarının, e, yani Kazak, Özbek dediğimiz, Kırgız dediğimiz toplumların, yani gençlerin, neslin, Türke bakışı ve Türk kökenine bakışı bugünkünden çok daha ileri bir seviyede olurdu. Yani. Ama e, çünkü çocuklar o Ortaokulda, lisede o müzeleri muhakkak geziyorlar. Biliyorsunuz eski Sovyet geleneği dolayısıyla o müzeleri gezme, öğrencilerin gezmesi, e, düzenli olarak götürülmesi bizdeki, bizden daha biliyorsunuz e, şey sıkı bu işler. E, öyle olunca şimdi orada devletin adı Türk Hakanlığı şeklinde ya da Türkistan anları diye geçsin. Üç önemli coğrafya dayalı adıyla geçsin. Geçseydi ne olacaktı? Bugünkü Kazak ben kimim diye sormayacaktı. Veya biz Türklerle aynı kökenden miyiz değil miyiz diye tartışmayacaktı bile. Veya Kırgızlar tartışmayacaktı bile. Art niyet var o zaman. Yani, efendim. Art niyet görünüyor. Tabi kesinlikle orada oryantalist bir bakış var. Şimdi e, e, tabi orientalizmi, e, oksidantalizm diye şimdi yeni geçenlerde Tokat'ta bir e, merkez kurulmuş. Hani e, bu oryantalistlerin bakışına karşı bir bakış olarak e, diyoruz ya, işte bunların altını çizmek lazım. Yani evet. bunların altını çizmek lazım. E, evet, çünkü Evet. Hocam e, isim konusunda teşekkür ederiz. Çok faydalı bilgiler oldu. Orientalistlerin e, önyargılı olarak, kasıtlı olarak e, Türk Hakanlığı yerine veya diğer e, resmi isimler yerine Karahanlıları kullanmaları da dikkatimizi çektiniz. Sağ olasınız. Bir de siyasi tarih kısmına geçebilir miyiz? Bir saat oldu. Yani kuruluşundan e, yıkılışına evet. kadar ki tarihi süreçte devlet siyasi açıdan başarısı nasıl? Orada biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. E, memnuniyetle. Şimdi e, bu devlet ne zaman kuruldu? Ne zaman? Yıkıldığı noktasında bir sıkıntı yok. 1212'de ne zaman kurulduğu noktası? Kim tarafından kuruldu? Hanedanı hangi boydandı? Bu bir tartışma e, olarak e, e, yani bir asrı geçkin vakit bu, hatta bir buçuk asrı oldu neredeyse tartışılıyor. <gülüyor> Pardon. Şimdi ee, şunu bilelim, bir defa bu Türk Hakanlığı 766 yılında Karluk yapkılığı olarak tarih sahnesine çıktı. Şimdi devletin kuruluşunu onun için biz 766 olarak alıyoruz. Ben bunu şöyle örnek veriyorum, hep e, diğer e, anlattığım e, yerlerde de. Şimdi biz Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu verirken İstanbul'un fethinden itibaren mi veriyoruz? Veya Edirne'nin başkenti olmasından sonra mı veriyoruz? Ne zaman veriyoruz? Bir beylik olarak ortaya çıktığı tarih olarak veriyoruz. Yani 1299 diyoruz veya işte bu nüzmatik şeylere göre işte daha ileri bir tarihe de gidiyor. Ama sonuçta Osmanlı beyliğinin beylik olarak kendini e, göstermesi siyasi bir küçük teşekkül olarak beylik e, e, tarzında kendisini gösterdiği tarihten itibaren Osmanlı devletinin kuruluşunu o şekilde veriyoruz. Şimdi Türk Hakanlığının da kuruluşu 766'dır. Yani yap, Türk Hakanlığı bir yapkılık olarak kurulmuştur. Ee, şimdi Türk devlet sisteminde şu var. Yani devletin yaraşık olarak <gülüyor> yöneten siyasi teşekkürün üstündeki kişi bey ise biz ona beylik diyoruz. Bu rastgele kullanılmıyor. Ama bizi bu, özellikle Anadolu'da veya biz bazı öğrencilerimiz veya e, bu sahalardaki bazı bilmiyorum rastladığım şeyler e, oluyor. Hani rastgele kullanılır. Ünvanlar rastgele kullanılamaz. Yani çünkü unvanlar e, si, e, hukuki, siyasi, diplomatik bir şeydir aynı zamanda e, mansıptır yani o bakımdan e, yani Edirne valisi yerine Edirne Cumhurbaşkanı diyemeyeceğimiz gibi şimdi tutup da Osmanlı beyliğine Osmanlı yapkulu diyemeyiz yani veya hatta Karlık yapkuluğuna Karlık beyliği diyemeyiz yani onun için bu kullanımlara dikkat etmemiz lazım. Ee, Osmanlı Beyliği nasıl ki 1299 diye kuruluşunu Osmanlıların kuruluşu o tarif veriyorsak Türk Hakanlığı'nın kuruluşu da yapkılık olarak olmuştur doğal olarak kuruluş şekli aynı beylikte olduğu gibi o da yapkılık olarak kurulmuştur ve 766 yılındadır kurulması kim tarafından kurulmuştur? Karluklar tarafından kurulmuştur devlet Karluklar tarafından kurulmuştur şimdi tabii ki tartışılmıştır Yağmalar mı kurdu? Oğuzlar mı kurdu? Türkmenler mi kurdu? Çinler mi kurdu? Ee, işte ezgiçler mi vesaire farklı böyle ortaya atılan görüşler var. Ama e, bu görüşler artık son e, zamanlarda Karluk noktasında tamamen birleşir. Çünkü artık net bir şekilde şunu görüyoruz yani. E, İslam kaynaklarında yani i̇bnül i Resul başta olmak üzere e, dönemin diğer bir sürü kaynak e, yani hangi kaynakları kullanıyorsak bu dönem itibariyle Arapça, Farsça fark etmez. Hepsi de anlatılan karlıklar. Nasıl ki mesela Selçuklular'dan bahsettiğimizde bize Oğuzlar anlatılıyorsa aynı şekilde Türk Halkanlığı'nla ilgili kayıtlara baktığımızda da bize anlatılan karlıklar. Yani bunu e, ifade etmek lazım. Ve nitekim de karlıklar gerçekten 766 yılında Türk işlerin zayıflaması e, bu 751'deki Talas Savaşı'ndan sonra Türk işlerin artık e, zaten Türk 738'de Biliyorsunuz e, Mavera Nehirde e, Müslüman Araplara karşı mağlup olup özellikle bu kardeşi tarafından Kürsül tarafından e, nedir Türk iş Hakanı e, Solun'un öldürülmesiyle beraber e, Türk işler zaten zayıflama dönemine tamamen girdiler ve akabinde de akabinde de e, bu bahsettiğimiz ee, zaysan Balkaş Gölü'nün doğusundaki Zaysan-Urung-Ala Göl üçgeni dediğimiz Tarbagatay bölgesinden de işte Göktürklerin sonrasında Uygurların e, baskılarıyla Karluklar yavaş yavaş zaten bu Isık Göl tarafına doğru İli Havzası'na oradan e, su havalesine, Isık Göl çevresine ve Fergana'ya kadar yani yukarı Seyhun'a kadar zaten e, o siyasi süreçte kaydılar ve 766 yılında da Türk işlerin hayat sahasına e, hakim olarak e, başkent Kuzordu. Yani Balasagun olmak üzere Karluk yapkuluğunu e, teşkil ettiler 766 yılında. Akabinde e, kısa sürede aşağı e, güneyde Kaşkar e, ve batıda Taraz hakimiyeti altına alındı. Bunlar olurken bunlar olurken e, Karluk yapkuluğunun başında Aslan İl Türgik adında bir Karluk yapkusundan bahsediliyor. Onun döneminde bunlar. Yani e, 8. yüzyılın sonlarına doğru e, Mavera Nehir hariç Karluk yapkuluğu bu geniş sahaların e, seyhun ötesindeki geniş sağların e, hakimi haline geliyorlar. E, ne zamana kadar? 840 yılına kadar. 840 yılında, 840 yılında e, e, yine İslam kaynaklarının verdiği bilgiye göre Samani ülkesinden, yani bu Mavera Nehri hakim olan Samani ülkesinden Nuh bin Esed'in e, İsviçre tarafına e, yani bu şu anki e, haritada da var burada e, İsvicap tarafına yaptığı sefer sırasında 840 yılında bize ilk defa Bilge Kadırhan'dan bahsediliyor. Bilge Kadırhan'dan bahsediliyor. Bilge Kadırhan'dan bahsedilmesi artık e, yapkılı Hakanlık e, sürecine geçildiğini bize gösteriyor. Yani Türk Hakanlığı'nın e, 840 tarihinden itibaren yapgılık döneminin sona erdiği ve Hakanlık döneminin başladığını e, söyleyebiliriz. Zaten aynı süreçte Uygur Kanlığı da yıkılmıştı. Uygur Kanlığı tarih 840 yılında da çekildiği için rahatlıkla o bölgede Han veya Hakan unvanı ile karşımıza e, çıkıyorlar. Ve İslam kaynakları da zaten şunu söylüyor. E, İslam kaynakları da hakimiyet yani hakanlık karlıklarda kaldı diyor. Net bir şekilde Afi'de var, de var. Orta asır tarihçileri ya da müelliflerinde e, bunu net bir şekilde görüyoruz. E, dolayısıyla devlet 840 yılında bu bölgede kuruluyor. 840'tan sonra da işte Bilge Kadırhan ne zaman e, taht, e, tahttan indi saltanım ne kadardı kayna, kayıtlarımız yok. Cemal Karşı'nın mülakatı sırasında işte bazı bilgiler var. Onun dışında e, Samanilerle diplomatik ilişkileri olduğunu biliyoruz. Daha sonra yerine e, oğlu Bazir Aslanhan geçiyor. Bazir Aslanhan. Han. Bazir Arslanhan diğer kardeşi de yani e, Bilge Kadın'ın diğer oğlu olacak da o da Taraz. Önce Taraz'a 893'ten sonra da Kaşgar bölgesine geliyor. Kaşgar bölgesine ve e, dolayısıyla e, e, Türk Hakanlığı e, 10. yüzyılın e, şöyle daha doğrusu şöyle söyleyelim 10. yüzyıla geçerken yani 10. yüzyılın başlarında özellikle mesela e, Oğuzca Kadranın e, 907 yılında e, Mavera Nehri e, yaptığı bir sefer var e, dolayısıyla onu esas alırsak. Ee, artık 10. yüzyılın başına geldiğimizde e, e, Türk Hakanlığı İslam'ın İslam'ın Kuzey doğusunda en büyük devlet olarak Türk devleti olarak karşımıza çıkıyor. Yani siyasi birlik olarak karşımıza çıkıyor. Türk işlerden bu bölgedeki Türk işlerden sonra veya Kuzey açısından bakarsak Batı Göktürkler açısından bakarsak Batı Göktürklerden sonra bu coğrafyada en büyük devlet olarak, dokuz tulu bir devlet olarak e, karşımıza çıkıyor. E, şimdi tabii Samanilerle olan ilişkileri e, devam ederken e, batıda özellikle Oğulçak Kadırhan vasıtasıyla Balasagun'da 915'lerde Bazar Arslanhan tahttan indiriliyor. E, bir diğer kardeşi olan Arslan, 2. Arslanhan tarafından tahttan indiriliyor. Ve bunun üzerine e, Bazir Arslanhan'ın yedi yaşındaki küçük oğlu Satuk Tegin annesiyle birlikte annesiyle birlikte Batı'ya e, Kaşkar'a e, e, iltica ediyorlar. Yani Oğulçak Kadıran'ın e, yanına geliyorlar. Amcaları, Amcası Oğulçak Kadıran'ın yanına geliyor. olçak Kadıran e, tabii e, Müslümanlarla yani Abbasi hilafetiyle veya Abbasilerin oradaki valiliği olan Samani emirleriyle olan ilişkileri e, hakanlık adına yürüten kişi. E, dolayısıyla o kendisini e, kabul gösteriyor Saatuk Degin'e. Annesiyle de evlenerek yani e, öldürülen kardeşinin karısı e, Levrat deniliyor buna biliyorsunuz gelenekte. Öldürülen kardeşinin karısıyla da evlenerek evleniyor. Saatuk Tegin hem amcası e, oluyor. O, Saatuk Tegin'in olacak kadran hem de üvey babası olmuş oluyor. Tabi o esnada kendisi Han Soylu olduğu için Saatuk Tegin çocuk yaşta da olsa kendisine biliyorsunuz idari anlamda bir bölgenin sorumluluğu veriliyor. O verildiği bölgede Artuç bölgesi ve çevresi o civar olduğu anlaşılıyor. Çünkü oradan vergilerini muhtemelen almaya gelirken e, kimle ta tanışıyor? Ondan, e, ondan biraz önce ya da o dönemlerde bu bölgeye iltica etmiş olan Samani devletinin veya Samani emirlerinin soyundan gelen Ebu Nas Samani Ebu Nas Samani ile tanışıyor orada Ebu Nas Samani de Ebu Nas Samani de hem e, emir soylu birisi yani Samani soyundan gelen birisi hem mutasavvuf bir şahsiyet e, hatta tezkerede kendisinin kut ve üveys olduğu e, kaydedilir. Hem de ticaretle uğraşan birisi aynı zamanda da aynı zamanda da e, tabii ki Samani devletinin bir mensubu olarak da e, o Samaniler adına e, savaş yoluyla ele geçirilemeyen ya da önlenemeyen Türk halkanlığını içeriden İslam adına fethedecek, e, fethetmek amacıyla gönderilmiş bir casus şeklinde de Batıllar bunu nitelerler Ebu Nassamani'yi. Şimdi dolayısıyla dolayısıyla e, ikisinin artuştaki buluşmaları, e, buluşmaları e, Saatuk Tekin'in Müslüman olmasıyla sonuçlanıyor. 12 yaşında Müslüman olmasıyla sonuçlanıyor. Saatuk Tekin de Mavera Nehir gazilerinden, Bozkır'daki diğer e, serbest dolaşan Bozkırlı Türklerden çünkü kendisi Han Soylu olduğu için onların etrafında birleşiyorlar ve bunlardan aldığı destekle Saatuk Tekin, en geç 921 yılında, en geç 921 yılında Kaşgarı İslam adına fethediyor, yani amcası Oğulçak Adırlanı bertaraf ediyor ve kendisine iki tane ünvan veriyor. Bu çok önemli. Bir Buğrahan ünvanı veriyor, yani Saatuk Buğrahan adı oradan geliyor. Satık Buğrahan dememizin sebebi Buğrahan. Bir de Kara Hakan ünvanı veriyor. Kara Hakan unvanı ne demek? Ben bu devletin en üstündeki kişiyim. Yani devletin esas hak sahibi, metbu tanına, tanınacak olan hükümdarı benim demek. Yani bununla şunu kastediyor. Hakanlığın doğusunda babasının kardeşine kaybettiği saltanatı, tahtı geri almak için de mücadele edeceğini ilan ediyor. Neyle? Şimdiki İslam kimliğiyle aynı zamanda. Ee, malum zaten Abdülkerim İslami adını e, alıyor kendisi. Tabi onun nasıl Müslüman olduğu meselesine de bir e, parantez açacak olursak burada. Şimdi Sa'atuk Tekin İbn-i çok basit bir şekilde ifade edilir. İşte uyadı, e, bu Ebu Nas Samani'nin telkinleri sonucunda e, gece rüyasında Müslüman olursan dünyada ve ahirette esenlik bulursun diye bir Türkçe nida duyuyor e, kendisi ve bunun üzerine sabahleyin kalktığında Müslüman oluyor ve Abdülkerim İslami adını alıyor. Ama Tezkire-i Saatuk Burahan var biliyorsunuz. Saatuk Burahan'dan e, Burahan hakkındaki en geniş e, eserlerden bir tanesi. Tabi Saatuk Burahan tezkeresi Tezkire-i Saatuk Burahan ya da Burahanlar tezkeresi diye de bahsedilir ondan. E, bu tezkire tabi yoğunlukla yoğunlukla e, 19. yüzyılın sonu e, sonlarında kaleme alınmış. Yani o bakımdan ilk defa ne zaman kaleme alındı tam tespit edilemiyor. 16. yüzyıla kadar geri götürülebiliyor bazı bilgiler itibarıyla. Hatta bunu belki daha 12. yüzyıla yani e, El-Almay'ın Tarihi Kaşgarı vardır meşhur. E, oraya kadar da belki geri götürmek mümkün olabilir ama ee, nüshalarının çoğaltılması bilhassa satık Burhan tezkiresinin destanının veya menkıbesinin çoğaltılması daha ziyade 19. yüzyılın sonu yani çarlık rusyasının bilhassa e, türkistan'a işgali akabinde e, büyük bir ilgi görüyor özellikle orta asya'da yani ta şeyden kaşgardan kuzeyde Bul e, tatar bölge e, kazana kadar e, sahalarda, geniş sahalarda pek çok kütüphanede bulunması e, bu sahalarda, Satık Buğra'nın bu dönemde milli bir şahsiyet olarak, yani Rus ve Çin işgaline karşı milli bir şahsiyet olarak ön plana çıkarıldığını bize gösteriyor. Dolayısıyla bu tezkirelerin en sık yazıldığı yaygınlaştığı dönem çok yakın bir dönem. Yani 19. yüzyılın sonları. E, şimdi öyle olunca Satık Buğra'nın tezkiresindeki bilgiler bilgiler tabii ki bir tarihçilik açısından bakılırsa yani bir kaynak bilgisi olarak bakılırsa çok ehemmiyetli değil. Çok ehemmiyetli değil. Zaten yer ve yani mekan ve zaman olgusu menkıbede yer almıyor zaten. Yani çok destansı bir şekilde bunlar kaydedilmiş. Ama orada anlatılan da e, oradaki e, anlatılan İslam'a girişiyle ilgili e, anlatılan hikaye de işte, burada kısaca ifade etmek lazım. E, şimdi Saatuk Tekin e, daha tabii 12 yaşlarında kendisi o ifadeye göre e, bir gün yanında yan, e, işte Artuç bellisi muhtemelen ve muhafızlarıyla birlikte yanındaki muhafızlarla birlikte ava çıkıyor. süre avın av, e, av merasimine çıkıyor. O sırada önüne bir tavşan rast geliyor ve tavşanı vurmak için bir ok atıyor. Hedef hedefini tutmuyor. Tabii arkasını kovalıyor, kovalıyor vesaire derken o arada etrafındaki askerlerinden yani muhafızlarından e, uzaklaşıyor. Tam uzaklaştığı yerde o önünden kaçan tavşan birden bir pir şekline yani yaşlı bir e, kişi şeklinde karşısında görünüyor ve ona diyor ki oğlum sen e, niye e, ona tabi cehennemin ekran tabir caizse bir fotoğraf bir ekran gibi düşünürsek ona cehennemin şeyini de gösteriyor böyle ekranını e, kendisine e, ondan, sonra, ondan sonra diyor ki sen yolunu e, sapıtmışların yolundan niye gidiyorsun diyor yani onların sonu bu. E, diyor. O da tabii irkiliyor ve nasıl Müslüman olacağını sorduğunda e, sorduğunda diyor ki seni Müslüman yapacak olan e, İslam'ı sana öğretecek olan kişi diyor sana ulaşacak. Ondan sonra kaybolup gidiyor tabii. Daha sonra Hazreti Peygamber'den irşat alan yani onun irşat ettiği, doğrudan irşat ettiği Ebu Nassamani e, Samani de Hazreti Peygamber'in yine onun rüyasına girmesiyle beraber buharadan e, harekete geçiyor ve e, Türkistan'a gidiyor e, ve Artuş'ta Saatuk'la buluşarak onun İslam'a girmesini sağlıyor. <gülüyor> Tabi burada Miraç olayı var. İşte bu olaylar Hazreti Peygamber'in miracında e, kat kat Hazreti Peygamber e, Peygamberlerin bulunduğu işte Hazreti Adem'den itibaren diğer peygamberlerin bulunduğu e, yerler kendisine gösterilirken bir e, mekanda bakıyor ki bir katta e, peygamber desem peygamber değil e, peygamber değilse burada onun ne işi var diye bir ruh görüyor. Ve tabi hemen bunu Cebrail aleyhisselama merakla Hazreti Peygamber soruyor. Diyor ki yani bu e, peygamber olsa şey peygamber değil. Peygamber değilse burada ne işi var diye Hazreti Cebrail aleyhisselama sorunca Cebrail aleyhisselam da diyor ki ona bu gördüğünüz bu ruh diyor sizin hicretten yani 922 yılından sonra şey 9222'den sonra yani hicretten 333 yıl sonra Türkistan'da doğacak olan yani Türkistan'a veya inecek olan Satuk Buğra Han'ın ruhudur diyor. Ki o sizin diyor dininizi, İslam'ı Türkistan'da yayacak olan kişidir diyor. Şimdi öyle deyince tabii ee, Hazreti Peygamber bundan çok memnun oluyor ve bunu Miraç olayı hemen biter bitmez e, karşısındaki sahabelere anlattığında sahabeler de merak ediyorlar yani diyorlar ki bu Satuk Bu biz de görmek istiyoruz ee, işte e, dua et de hani onları görelim diyorlar sahabeler ve bunun üzerine Satuk Bu ve yanındaki 40 askeri e, ve Türk asker kıyafetli yani Türk Askeri, kıyafetli, başlarında börklü, kılıçları kuşanmış, at üstünde 40 Türk süvarisi en önde e, Satuk Buğrahan ve onun yanında da e, onun mürşidi olan e, Ebu Nas Samani olduğu halde sahabenin önüne gelip görünüyorlar. Ve bu şekilde işte e, rivayet e, hasıl oluyor menkıbede. Bak bu e, şekilde de Satık Buğrahan e, Satuk Tekin daha doğrusu hem İslam'a girmiş oluyor hem de İslamı fakih derecesinde Evnas e, Samani'den öğreniyor. Yani İslamı da e, işte fakih dediğimiz biliyorsunuz, yani İslamı e, açıdan hani hüküm verebilecek e, bilgiye sahip ha, aynı zamanda e, Kur'anı hifz ediyor Saatup Tekin göre ve daha sonra da bunu özellikle Uygurlar arasında İslamı yaymaya çalışıyor. Onun Müslüman olmadan önce Budist ya da işte bir mabetten bahsedilir. Onun için burada onu da vurgulayayım. İşte bu menkıbede bahsedilen Budist ya da Manehiz olabileceğini tahmin ettiğimiz tapınaklar, tapınak yapımında çünkü çalışması var onun, bunlar sonraki asırlarda Uygurlar ve akabindeki Moğol israsından sonraki özellikle Uygurlar arasındaki Budizm veya Manehizm gibi diğer inançların tesiriyle yer bulmuş hikayelerdir. Satuk Tegin İslam İslam'a girmeden önce ne Budistti ne Maniheisti. Satuk Tegin bizim kaynaklardan anladığımız özellikle yada taşı dediğimiz yağmur yağdırma geleneğini net bir şekilde görüyoruz Türk Hakanlığında. Bu sebeple kendisinin şaman kültürüne mensup olduğu, gök tanrı inancına mensup olduğunu söyleyebiliriz. Yani yoksa Sonraki e, geleneklerden kaynak veya e, destanda sonradan eklenen bilgilere dayalı olarak onu budist ya da maneyist e, görmek çok yanlıştır yani bunu da e, ifade etmek lazım. Evet, Bu hocam. şekilde Saatuk Kur'an İslam'a giriyor ve mücahit unvanı e, aldıktan sonra da İslam'ı yayarken özellikle Balasagun almaya çalışırken 940, e, şey, 954 yılında, 954 tarihinde vefat ediyor kendisi ve yerine oğlu Aslanhan Musa geçiyor. Şimdi işte Aslanhan Musa hem Balasagunu yani kuz orduyu ele geçiriyor Hanlar Hanı unvanıyla çünkü Hanlar Hanı unvanı kuz orduya ait bir unvandır. Bizim şehirlerin de biliyorsunuz idari unvanları vardır. Hani İstanbul geleneğinde de var biliyorsunuz hani işte. Medinetül Beyza gibi Medinetül Mahfuz'a gibi değil mi? Türkçe ünvanları da bu vardır. Şehirlerin ünvanları vardır aynı zamanda. Dolayısıyla Hanlar han ünvanı, Arslan Han'ın ünvanı Balasagun'a ait. Yani Kuzordu'ya ait ünvandır. Arslan Han Musa yani Baştaş Arslan han Musa babasından sonra tahta çıkıyor ve 960 yılında en geç 960 yılında İslamiyet Seyir ötesindeki Türk Hakanlığında geniş bir taban bularak artık devletin dini haline dönüşüyor. Bunu da nereden anlıyoruz? İşte 920 şey 9, 960 yılındaki İbn Reis'in verdiği toplu ihtida, 200 bin hırka diye verdiği toplu ihtida olayından ve aynı zamanda coğrafyacıların, orta çağ coğrafyacıların bilhassa Osmanlı kaynaklarında da geçer özellikle Neşri'de vesaire. Artık o coğrafyalarda ki deldeler anlatılırken merkezinde mescitler olan, hangahlar olan işte tekkeler olan, zaviyeler olan mekanlar olarak adlandırılıp verilmesi artık e, İslam'ın Türk Hakanlığı'nın tarafından 960 yılına kadar genel ve tam bir kabul gördüğünü ve İslam'ın misyonunu da yani İslam olmayan diğer bölge doğudaki Türk, Moğol unsurlara karşı İslam coğrafyasını koruma, tampon bölge olma misyonunu da bu tarihten itibaren benimsediklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hocam, hocam, bir buçuk saat oldu. İsterseniz e, İslam'dan sonraki dönemi de önümüzdeki hafta ve kültürel hayatta önümüzdeki hafta isteyelim. Tabii. E, eklemek istedikleriniz varsa siyasi tarih Ben o zaman şunu da tamamlayayım e, Abdullah hocam. Şimdi e, İslam'dan bahsettiğimiz için bir de İslamlaşma politikasından da kısaca bahsedeyim e, izin tamam. verirseniz. Buyurun. Şimdi e, Türk Hakanlığı coğrafyasında tabi İslamlaşmaya paralel olarak Sam, e, Mavera Nehir biliyorsunuz Türk Hakanlığı'nın İslam'a girişinde Samani Devleti, Ebu Samani örneğinde olduğu gibi Samani Devleti'nin rolü çok fazla. Şimdi Samani Devleti'nin rolü e, e, çok fazla olduğu için de doğal olarak Türk Hakanlığı Hanefi mezhebinden İslam'a giriyor ve mutasavvıflar aracılığıyla İslam'a giriyor. Yani bunu kabul etmek lazım yani, bu şekilde. Dolayısıyla dünyaya bakışı da e, İslam algısı da e, hem tasavvuf hem de Hanefi mezhebi penceresinden e, veya pencerelerinden e, ne yapıyor e, gelişiyor. O bakımdan e, tabi önümüzdeki hafta bu maatru dilik olayını sen tabii benden daha iyi bilirsin Abdur Hocam, sizin alanınız uzmanlık alanınız. Ben e, şunu söyleyeyim tabi sadece buna maatru de hani bir akım olarak o dönemde. E, geliştiğini düşünürsek Türk Hakanlı döneminde geliştiğini düşünürsek e, bu yönü de var ayrıca e, ancak e, tabii buna bu e, çerçevede samani ülkesinin özellikle hanefi ve tasavvufi açıdan e, bakıldığında bu şekilde e, bir İslama giriş var dolayısıyla Türklerin İslama Türk Hakanlı'nın İslama girişinde hatta Türklerin e, Selçuklular, Oğuzlar'da da katarsak Türklerin İslama girişinde e, İranlıların ya da Arapların değil Samani Devletinin etkisi vardır yani bunu iyi anlamak lazım çünkü bunu Fars etkisi İran diye karıştırıyorlar yani e, çünkü İran dediğimiz o dönemde İranı temsil eden devlet Şii Fat Şii Büveyhi Devleti yani e, Hazar Denizinin güneyinden Basra Körfezi'ne kadar güneye doğru uzayan e, Doğu Irak'la Batı İranı içine alan coğrafya e, İran temsil eden devlet ee, Şii ve Veyhiler bu dönemde. Ee, Samaniler hem kültür olarak hem bürokrasi olarak zaten Türkleşmiş durumdalar. Köken olarak da zaten hanedan olarak Türk olduğu kabul ediliyor ve bir görüşe göre. Dolayısıyla onu ayrı bir şekilde konumlandırmak lazım. O bakımdan Türk Hakanlığı'nın ya da Türklerin İslam'a girişi bu coğrafyada Samani Devleti e, vasıtasıyla oluyor ve e, bu çerçevede de ilk Kur'an tercümeleri yani 960'lı yıllardan itibaren bilhassa ilk Kur'an tercümeleri bu tarihlerde Argo Türkçesiyle bilhassa yani Türkçe'si Türkçesiyle bu tarihlerde başlıyor. Ve bunlar üzerinde de bizim işte e, Suat Hoca falan var. işte hani bu e, Kur'an tercümeleri, satır arası Kur'an tercümeleri üzerine yapılmış doktora tezleri var. E, özellikle bizim dilcilerimizin kıymetli çalışmaları var. Oradan da bunu görebiliyoruz. Bu tabii Arz-talep doğrultusunda, bu kalabalık kitlesinin arz, arz ve talebi doğrultusunda e, Mavirav Nehir'deki ulemalardan, yani, fakihlerden, Türkistan coğrafyasına, Türk halkanlığı coğrafyasına seyahat ede, edenleri görüyoruz. E, akabinde Türk Hakanlığı İslam'a girip Mavirav Nehir'de fethettikten sonra İslamlaşma politikasını özellikle Doğu açısından şöyle özetleyelim. Biliyorsunuz doğuda basminler var, çomurlar var, yabakular var, muhtelif Türk boyları var, kıpçaklar var, kimekler vesaire. Bunlar arasında İslam'ın yayılması açısından, güneyde Tibetliler var, Tibet bölgesindeki Türklerden bahsediliyor. Bunlar arasında İslam'ın yayılması noktasında özellikle Türk Hakanlığı onlarla savaşmak yerine onların hayvancılıkla uğraşan bu adlı çoban kavimlerin, boyların, e, temel ihtiyacı olan yurt ihtiyacını karşılamak üzere onları kendi ülkesine, Türk Hakanlı ülkesine iskan ediyor. İskan ederken de onları toplu iskan yapmıyor. Biner kişilik yani biner gruplar halinde biner çadır halinde bunları ülkenin her tarafına yayarak e, dağıtıyor ve zamanla İslam suhi özellikle bunlar arasında İslam'ı yayar, yayarlarken diğer taraftan da devlet e, biliyorsunuz ihtida olaylarında e, İslam devletlerinin biliyorsunuz ihtida olaylarına yönelik teşvikleri vardır. Bu Osmanlı'da da böyleydi. Abbasiler'de de vardı. Türk Hakanlığı da İslam'ı yaymak açısından bu göçebelerin ihtiyacı olan, özellikle kışın ihtiyacı olan çadır ihtiyacı gibi, işte bir takım yiyecek ihtiyacı gibi ne tür ihtiyaçları varsa bunları karşılamıştır. Ve bunlara zorla İslam'a girme Baskısı da yapmamıştır. Bunu i̇bn çok net söylüyor. Yani mesela teklif etmiştir. İslam adına davet etmiştir. Kabul edenler etmiştir. Etmeyenler de etmemiştir. Bunların örnekleri başta i̇şte Tibet tarafından gelenler gibi. Etmeyenler etmemiştir ama onlar etmedi diye de kovmamışlardır onları ve onlarla savaşa girmemişlerdir. Onları iskan ederek zaman içinde İslamlaştırmanın e, yoluna bakmışlardır. Sadece e, eğer şayet İslam olmayan unsurların e, bu göçebelerin nüfusları Müslümanlara göre yoğunluk teşkil etmeye başladığı yerlerde o zaman İslamlaşmayı bir anlamda şart koşmuşlardır ve ona göre tedbir almışlardır. Mesela Arslanan Muhammed'in e, işte İbn-i Mesir'de de bahsedilir e, nüfus e, belki çağın en şeyidir bu hani e, nüfus kontrol sistemi vardır yani şimdi bizim modern dönemin e, dolayısıyla o dönemde buna yönelik tedbirler almıştır mesela Arslanan Muhammed e, o bakımdan e, o, o noktaya gelmediği ölçüde e, ölçüde hoşgörü ortamında ihtiyaçlarını karşılayarak onları İslam'a girmeye teşvik ederek yardım yaparak özellikle bolca yardımlar yaparak işte mevsimsel anlamda özellikle Onları İslam'a ısındırmaya çalışmışlardır ve bunda da başarılı olmuşlardır. Yani bunu da söyleyelim ve nitekim de İbn-i e, bu İslamlaşma olayını anlatırken mesela 1044 tarihiyle ilgili olanı, işte ne diyor, e, yazın e, Bulgar şehrinde yani ta kuzeyde Tatar bölgesinde, bugünkü Tataristan bölgesinde dolaşan, kışınsa Balasagun'da Kaşgar taraflarında hayvancılık yapan göçebelerin Türk Hakanlığı coğrafyasında 10 bin çadır büyük hırka halinde İslam'a girdi ve bunların kurban bayramında da 20 bin baş koyun kestiği şeklindeki kayıtları burada çok önemlidir. Yani bunlar bize şunu gösteriyor. Artık Türk Hakanlığı İslam'a girmiş. Artık bir İslam devleti hüviyetine, müessesesi itibariyle, kurumları itibariyle de dönüşmüştür diyebiliriz. Ben e, önümüzdeki hafta Mavi, İslam adına Mavi Rav Nehri, Batı'daki en önemli bölge olan Mavi Nehri alması ve kültür ve medeniyeti teşkilatı konularında da inşallah önümüzdeki hafta e, tamamlarız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Yani bir buçuk saat e, yoruluyorsunuz ama bize katkı sağlıyorsunuz. Merak ettiğim için son bir soruyu sorayım bitirelim hocam isterseniz. Abbasi halifesiyle veya Horasan'daki Abbasi temsilcisiyle ne zaman ilk bağlantı meydana geliyor? Yani Satıburu Han'ın bağlantısı var mı yoksa Arslan Han döneminde mi Abbasi halifesiyle bir bağlantı kuruluyor? Evet. Şimdi, e, Türk Hakan'ın Abbasi hilafetini tanıması ve ilk ilişkiye, diplomatik ilişkiye geçmesi e, önümüzdeki hafta dedim gibi, hani Nehri'nin fethi sürecinde oluyor. Yani 991 yılında Burhan Harun Buğrahan Harun e, büyük bir proje hazırlıyor. Bunu önümüzdeki hafta anlatırım. Büyük bir proje hazırlıyor. O proje nedir? E, do, bu bahsettiğimiz tarih 991. 991 tarihinde biliyorsunuz Abbasi Hilafeti Şii Büvehi Devleti'nin hakimiyeti altında. Hilafet diye artık bir şey kalmamış. Sadece hukuken Darül Hilafet dediğimiz yani hilafet merkezi, sarayı o kadar. Baş orada da Şii-Büvehi hükümdarlarının istedikleri gibi tahta çıkarıp indirdikleri Abbasi halifeler var, sembolik halifeler var. Onu da Şii-Büvehiler ne diye ellerinde tutuyorlar? İsteseler tamamen yok edebilirlerdi. Kapatabil yani Abbasi halifelerini tamamen ilga edebilirlerdi. Neden yapmadılar? Çünkü Mısır'daki Şii-Fatimiler, yani onlarla İsmailiyelerle, bunlar 12 imamcılar çatıştığı için e, veyahut da uzlaşamadıkları için ellerinde siyaseten Mısır Fat, e, Fatih'in hilafetine e, rakip olarak Abbasi hilafetini yaşatmayı siyasetine Şii-Büvehiler e, uygun görüyorlar. Fakat sembolikler ve e, eziliyorlar Abbasi halifesi, onlar altında eziliyor. Şimdi öyle olunca Abbasi hilafeti, kurtuluşu işte bu Türk İslam'a giren Oğuzlarda, Seyelçuklularda ve Türk Hakanlığında görüyor. Bağdat'taki hava bu şekilde. Şimdi öyle olduğu için de e, kaç şey e, Burhan Harun mavera Nehre, İslam coğrafyasına doğru fethe çıkacağında çünkü Samani Devleti de Şeyh-i artık rekabet edemiyor. Edemeyince e, doğal olarak e, Türk Hakanlığı İslam coğrafyasına, batıya doğru yönelme eğilimine giriyor. Bu yönelme eğilimine girerken hedefini sadece Horasan ya da e, mavera Nehir almak değil, da kadar ulaşmak olduğunu biz görüyoruz. Nereden anlıyoruz? İşte o projede onu önümüzdeki hafta anlatırım. İşte o sırada, Büvehiler 991 yılında, e, 991 yılında Halife ettailillahı tahttan indiriyorlar. Yerine Kadir billahı geçiriyorlar. İşte bunu ne samaniler ne de Türk Hakanlığı kabul etmiyor. İlk defa işte orada Harun Buğrahan 991 tarihinde Fergana'ya ele geçirdiğinde yani sefere çıktığında Fergana'yı ele geçiriyor ve orayı fetine dair de para bastırıyor. Bastırdığı para da Mevla emiril mü'minin e, ibaresiyle halife ettailillahın adını zikrediyor. Yani diyor ki ben halife ettâilillahın kölesiyim. Yani o benim üzerimdedir diyor. Yani meşruiyetini hilafeti orada tanıyor. İlk nümizmatik veri olarak 991 yılında tanıyor. Fakat e, diplomatik ilişki olarak ise mâvera Nehir fethedildikten sonra yani ne zaman fethediliyor? İşte bin tarihinde ele geçiriliyor ama son Samani bakiyelerin oradan kaldırılması 1004 yılına kadar devam ediyor. 1004 yılına kadar oradakiler bertaraf edilirken yani saman tamamen ortadan kaldırılırken o sırada biliyorsunuz halife e, yedek bir halife elde tutuluyor Abbasi şey Türk Hakanlığı tarafından o da kim? Ha, e, eski halife soyundan gelen Vahsık soyundan gelen e, El Vahsıkı diye kaynaklarda geçen e, Abdullah El Vahsıkı e, yanlış hatırlamıyorsam hani Abdullah ismini özellikle söyledim. Şimdi o da e, halifeye e, Kadir Billah'a alternatif olduğu için e, Kadir Billah ondan çok rahatsız oluyor ve derhal Toganan e, Ahmet'e yani Türk Hakanı olan Balasagun'daki Türk Hakanı Toganan Ahmet'e mektup yazıyor ve diyor ki bunu derhal oradan kov diyor. Bunun üzerine Toganan Ahmet hali, e, halife iddiacısı Elvasık'ı ve Harun Buğrahan'ın yanında tuttuğu bu aynı zamanda bu e, halife iddiasını Mavirav-ı kovuyor. O da Irak tarafına kaçıp gidiyor. E, bu vesileyle, bu mektup vesilesiyle de işte en geç 1005 yılında en geç, yani bu Mavirav-ı en geç 1005 yılında da artık Togan'ın Ahmet'te devletin merkezindeki e, Hakan'da, metbu tanınan Hakan'da e, Kadir Billah'ı tanıyarak e, hilafetle İlişkiler başlamış oluyor. Doğrudan ilişkiler. Biliyorum, çok teşekkür ederim. İnşallah haftaya daha ayrıntılı konuları konuşmaya devam edeceğiz. Katkılarınız için çok teşekkür ederim. Bizleri izleyen katılımcılara da teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu fırsatı verdiğiniz için önümüzdeki hafta inşallah görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi hocam. geceler. İyi geceler. Sağ olasınız.